Yeni bir video ile sizlerle izleyelim. Hem şu yeni mikrofonun kalitesine bakalım nasılmış. Hem de bugünkü konumuza geçelim. Şimdi. Tik tak. Güzel. Bula bula bula. Şimdi Arkadaşlar Google'da bir kitap alacaksınız. Google'da nasıl bir aratma yapılabilir? Nasıl daha ucuz ucuz kitapları daha stabil bir şekilde bulabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Yani XYZ Y, sitelerinden değildi. Çünkü şöyle bir olay var. X sitesi diyelim listeleme yapıyor. Bazıları o listeleme içerisinde ücretli olarak giren firmaların kitapları, kitap ve fiyatlarını listeliyor. Haliyle aleykümselam ee, haliyle ne oluyor? Size aslında e, yanıtmış olabiliyorlar. Ve aynı zamanda sanal pazarlar da aynı. Adamın diyelim ticaret planı düşmüş. Misal veriyorum. Adamlar ne yapıyor? E, diyelim sıfırla 100 TL arasında size listelerken aslında bu ıı, asıl kişileri bazı mesela puanı düşükleri o listelemenin içerisine sokmayabiliyor. Yani puanı düşük fakat diyelim ki kitabı 50 TL. Misal veriyorum ve sattığı kitap sanal kadar 50 TL. Ama puanı düşük olduğu için sana 0 ile 100 arasında ben böyle 2-3 kere her kategoride denk geldim öyle söyleyeyim. Sana pazarlarda. Sana göstermiyor. Haliyle sana gösterdiği puanı düşük yüksek olanları gösteriyor. Diyelim ki onlarınki 75 TL. Sana diyor ki en düşük 75 TL. Ama haliyle ee, haliyle diyorum. Fakat ee, alakası yok. Çünkü 50 TL olan da var. Yani düşük olan da var ama göstermiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı nasıl bir Aratma yapabiliriz, onlardan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Hemen ee, diyelim ki kitaplarda, daha doğrusu bütün ee, diğer ürün, ürünlerde de bu söylediğim geçerlidir. ISBN yani barkod numarası dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Şimdi bu barkod numarasında neler yapılıyor, neler oluyor daha doğrusu onlardan bahsedeyim. Barkod numarasında şunlar var arkadaşlar. İlgili, e, daha doğrusu barkod numarası o e, ne ismi? Bu o ürünün ilgili benzersiz ID gibi. Bizim TC gibi düşünün. Aslında aratma yaptığınızda siz e, barcode barkod numarasıyla yapmanız gerekiyor. Belki ya tam isim ismi ismiyle de yapabilirsiniz ama genelde e, aratmalarda barkod numarasıyla daha rahat daha stabil bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar bunu da söyleyeyim sizlere şimdi bir saniye arkadaşlar bla bla blabla kimler varmış bakalım sormak istediğiniz bu, bu sırada bir şeyler varsa arkadaşlar sorun çekinmeyin bu şey deli beni. ne devam edelim şimdi misal aratmayı nasıl yapalım bir tane şeyden yapalım arkadaşlar biz resmi misal gizli sekmeni açalım ya şunu üzerine yapalım ya misal ne yapalım diyelim ki tik tak tik tak veya de şöyle yapalım. Gizli sekmeç alın. Gizli pencereden. Bir tane kitap arayalım arkadaşlar. Ne arayalım? KPSS. KPSS kitabı alacağız arkadaşlar diyelim. Google amcaya girelim. KPSS. Mesela soruları. Çözeceğimizi düşünürsek. Soru bankası. Şimdi ilk başta neye bakılabilir? İlk başta kitabın e, olayına bakmamız lazım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kitabı e, nedir, ne değildir? İlk başta kitaplara bakalım. Sonra ise, mesela reklam verenler kitaka vermiş mesela reklam. Soru bankası. Kitap seç vermiş. Hepsi burada bla bla bla. Şimdi görselleri bir girelim. KPSS'de de hangi kitap türleri var? Mesela Pegem, Akademi'nin, Yargı'nın, Yedi İklim'in, Benim Hocam, HocaWeb'de ve benzeri ve benzeri değişiyor arkadaşlar. Şimdi belki biz e, kitabımızı diyelim ki e, KPSS ile alakalı neymiş? şu bir film varmış misal veriyorum. Aratalım bunu. PGM'in yani aratmalarda gördük ya firma bazılarını bulduk. PGM. Girin firmanın ismini, şeye e, aratmasına sitesine daha doğrusu. Misal KPSS var mıymış? Ne varmış mesela KPSS ile alakalı soru bankaları misal veriyorum. Buradan bakalım. Açılırsa misal neymiş? GYGK, GYGK genel, genel kültür varmış. 3000 soru varmış. 5000 soru. Mesela şu 5000 soru kaç paramış? %40 indirim veriyormuş. 59 lira 70 kuruşmuş arkadaşlar. Şimdi biz bunu aratalım. Şimdi nasıl daha ucuzunu bulabiliriz? Şimdi belli bahçesi siteler de var. Bunları fiyatlandırma yapan mesela ISBN dediğimiz olay da budur. ISBN'i bu. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. ISBN üzerinden aratma olaylarını da bu şekil yapabilirsiniz. Şimdi bir ne vardı? Kitabına bak diye bir site vardı yanlış hatırlamıyor isem. Bu site mesela Sana böyle başı fiyatlandırma yapıyor kitap kitap diyordu bla bla bla bla. Fakat burada e, ek mesela burada bütün firmalar listeleniyor mu? Hayır. Bunu da e, nasıl yaparsınız? Mesela bu firmanın şeyine baktığınızda e, nasıl şöyle söyleyeyim. İlgili firmanın politikasına baktığında yayın evlileri yazarlar. Burada mesela ek ben yayın diyelim. Benim sitemdeki şeyleri nasıl ekleyeceğim sana? Baktığınızda eklenen bütün hepsini eklemediğini görürsünüz. Yani siz sadece ilgili eklenenleri görüyorsunuz burada. Misal. En düşük kaçmış kitap yurdunda? 54,72miş arkadaşlar. Misal. Ama pgm.net'in şeyi var mı burada? Var. O da eklemiş 70 diyor. Tamam. Şimdi bu kitabı mesela en düşük kitap yurdu diyor. Bakalım en düşük kitap yurdu mu? Misal. Kitap gezegeni diye bir site vardı mesela. Burada bakalım MESP'yi aratalım. Burada var mı kitap? Yani değişik değişik sitelere bakıyoruz şimdi. Burada ise 50 tür 54,73'müş misal. %45 indirim yapıyormuş. Gördüğünüz üzere 99 lira üst fiyatı da 50,99,50'ymiş hanise. Şimdi. Burada sonra ise ne yapıyoruz? Bakıyoruz ASPN diyor değil mi? Şurada şuymuş. Geliyoruz. Misal. Gelirseğer 59 59.70. Sanal pazarla eşilmiyor zaten. Misal 79'muş. Trent yolu geç. Trent yolu şunun için geçiyorum. Sanal pazarlar bazen aldatabiliyor. Kaç paramış burada fiyatı? Daha var mı? İsem kitap diye. 57 imiş. Bunda geç. Ucuz kitap var. Yargı var. Gitti gidiyor geç. Sitelere bakıyoruz. sanal pazarlara bakmıyor. Mesela indeks kitap varmış. BKM varmış. Destek kitap neyse. BİSEL ucuz kitap aldı 64,70. Burada kaç vermişti? 52. Bu da bağlı. Tamam. 79 bağlı. Bu kaçmış? Al sat bla bla 75 bağlı. 58 71 bağlı. Çünkü bize ne veriyordu? 52. 52. Şimdi BKM kitapta bu arkadaşımız kaç bölümmüş arkadaşlar? 49,75. Buraya bakarsan aldanıyordum. 52 lira diyor bu. Kitap bul. 54 lira. En düşük ne diyordu? 52 lira. 23 kuruş. Ama biz bunu ufak bir araştırmada fazla bir şey de yapmadık. ISP'ni aldık yapıştırdık. Tık tık tık tık bitti. 49,75 liraya bu kitabı neymiş buradan tedarik edebiliyormuşuz alabiliyormuşuz. gibi gibi gibi burada kaçmış 59 yani olayımız bu yani aratma olayında bunları yapabilirsiniz arkadaşlar öyle söyleyeyim şimdi yorumlar var mı yok mu bilmiyorum niye bilmiyorum çünkü bakamıyorum yorumlara şimdi bakacağım herhangi bir yorum yok herhalde tik tak. Ee... Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa bu sırada beklerim. <gülüyor> Sorun. Şimdi Bu sırada Discord kanalıma gelebilirsiniz. Oradan da sorularınız varsa ünlem dilisi yazın da bu Discord kanalımıza arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar eee Kısa sürede kurtavuz ürünü buradan bulduk. Aynı zamanda bu tür ürünleri arkadaşlar yeni bir sahip olan Instagram Slice e, dıt dıt dıt dıt dıt, Avantajım Avantajım adındaki bu Instagram hesapından arkadaşlar başka ya. Başka taktikler var tabii ki de <gülüyor> devam edecek. Avantajım diye bir kanal var arkadaşlar. Kanalım var daha doğrusu. Orada bu şekil ucuz bulduğum şeyleri kitapları paylaşıyorum arkadaşlar. Yani sitelere herhangi bir siteye bağlı, bağlı kalmadan daha ucuz kitaplar alabilirsiniz. Avantajım arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Veyahut da şöyle göstereyim. Instagram burada çıkmıyor. Slice avantajım. Instagram burada çıksa burada da değil. Avantajım olarak e, arattığınız arkadaşlar bulabileceksiniz. Şimdi bu birinci özellikti. Şimdi sanal pazarlarda mesela bu kitabın aynısını sanal pazarlarda satalım. Mesela kimde satalım? Eee neydi onun? Trent yolları atalım arkadaşlar. Trent yollar atalım. Gelelim Trent yola. Trentyo.com gelelim. Geç. ISBN'i buraya yapıştıralım arkadaşlar. ISBN'imiz işte benzersiz aynı. Şimdi kitapları listede gördüğünüz gibi arkadaşlar bize. Ben 67 0 ile 70 arasındaki diyorum. Sıfırla 56,91 56, arkadaşlar gördüğünüz üzere. En düşüğü. Ee, 50 arasında diyorum var mı? Yok. Okey. Geri geliyoruz. 55 diyorum. Var mı? Bakıyoruz. Siz e, sanal pazarları e, mesela sanalım, sanal pazarının işte güvenlik muhabbeti ticaret tucurcu vesaire vesaireydi var. Fakat burada şöyle bir olay var. Şimdi sanal pazarlar e, komisyon vesaire vesaire vesaireler olduğundan dolayı haliyle ürünler burada pahalıya koyuluyor. Mecburen çünkü komisyonu vesairesini de ekliyorlar. Haliyle pahalıya koyuluyor. Yani siz bu kitabı bu. 56,95 liraya değil. Doğru. 56,95 e, liraya e, maksimum fiyatta alacaksınız. Fakat buraya geldiğinizde yani araştırma yapmadınız diyelim. Normal kullanıcısı araştırma yapmadınız. İlk sitesini buldunuz. 52,23a e buradan gidersiniz alırsınız. Sahal pazar gelirseniz 56,91 fakat Aratma yaptığınızda ise kaç alıyorsunuz 49,75 virgül kitabı alabiliyorsunuz yani bulabiliyorsunuz daha doğrusu BKM Xperience kitaptan Mesela. birinci olayı bu arkadaşlar yani kitabı aldığını yani bu diğer ürünler için de geçerli sadece kitap için de değil arkadaşlar ufak bir Google search dediğinizde, Google aratma yaptığınızda fakat aratmalarda şöyle bir olay var dediğim gibi ASPN yani ee, barkod numarası, benzersiz id'si olan barkod numarası ile yapmanız lazım. Onu da her kitapta ilk başta kitabın bulayım. Misal ee, ne yapalım? Kültür kitaplarını arayalım. Mesela Simyacı diye bir tane kitap var. Simyacı. Hali hazırda okuduğum kitaplardan biridir arkadaşlar bu. Şimdi Simyacı'nın ee, Paul Kool. Evet. Şu. Bu kitabı Bakalım. Şimdi piyasada bu kitap ne kadarmış? Buradan bulana kadar bekleyelim seni. <gülüyor> Simyacı ilk çıkan sitelere bir göz geçiriyoruz. Kitap Yurdu'na bir girdik. Güvenli sitelerden biri. Kitap Yurdu'na girdiğimizde arkadaşlar ne var burada? Diyor ki bakın, ISBN. Yani barkod numarası dediğimiz olay budur arkadaşlar. ISBN Orak atandırılır. Bu barkod numarasından aldık bunu. Simyacıda aratabilirsiniz. Barkod numarasından aratabilirsiniz. Aratabilirsiniz. Söylemedim. Pardon. Misal, buradan Google'dan aratalım. Ve hepsi çıkıyor. Gerçi Google'a ASB'ni yapıştırırsınız. Hızlı bir şekilde bulmadığı için ne diyor? Simyacı artık ASB'nin numarası vermiş. Mesela diğer varmış? Simyacı ne kadar 10 blabla bla. Bir de kitabına bak sitesinde, Trenti yoldan da bakalım. Yani üç e, yerden bakacağız. Sanal pazarlar, normal bir listeleyen siteden. ve kendi çabamıza baktığımız Google Search. 1950'ymiş mesela arkadaşlar. Bak minimum şeyi 1950'ymiş bunun simyacının. E, 0 ile 30 arasındaki listeledim. 19. 18 var mı mesela? Bakalım. Yok. Tamam. 19.50. Minimum 19.50 sana pazarlarına alabiliyormuşuz. Şimdi kitabına bak. Bak. diyelim. Kitabına bak sitesinden ise bunu en düşük arkadaşlar kaç para alabiliyoruz? Ona bakalım. En düşük 1668'den alabiliyormuşuz arkadaşlar. 1668 bu arkadaşı kitabına bakta. Sanal pazarlarda 1950. Kendin sanal pazarlarda alıyor oluyorsunuz bu sırada. Fakat Google aramalarımızda ise kaç para alıyoruz? Bu kültür kitabı olan arkadaşlar kitabımızı. Şimdi bir de şey var e, Google'un aratma diğer tri, trikisi arkadaşlar taktikte alışveriş bölümü var gördüğünüz üzere. Buradaki alışveriş olayında da bütün hepsini göstermese arkadaşlar göstermese de ele başlı siteler mesela Amazon, kitap sepeti, WKM e, kitap gibi gibi gibi gibi. Burada Trend yolları vesaire hepsinin N11, Prestige, Tozlu, çiçek sepeti vesaire vesaire vesaire bunları gösteriyor. Şimdi en düşük kaçtı? 16.68. Sanal pazarlarda sanal pazarı geç, daha pahalı çünkü. Sanal pazarını sildik. Biz kaçta düşük bulacağız? 16.68'den düşük var mı? Bu da Amazon'daymış 16.68'de sırada. Şimdi burada kaç paramış? 16.68 bulalım. Buradan da bakabilirsiniz mesela ee, Kitapsepeti.com'da arkadaşlar 15'e varmış. 16 nere? 15 nere? Misal. Bakalım. Gerçekten de 15 liraya simyacının Paul Cool'un 30 liradan %50 indirimli 15 liradan satıyor bu arkadaş. Üste. Misal. Gene ucuza bulduk. Bu böyle devam eder arkadaşlar. Yani aratmalarda ISP'nin üzerinde aratın. Ve sitelerin Misal. Sitelerde ne yapın arkadaşlar? Gelin. Yani aratırken ispn Misal. Kitap seç. Buradan şeylere bakın. Nedir ismi? Fiyatlarının belli başlı satan siteler var. Ee, kitap satan. Kitap seç. Bunlar da genelde reklam çok verdiği için öyle üst seviyede arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Kitabına bak. Kitabına bak şey. Kitap yurdu. Kitap seç. Sonra <gülüyor> kitap gezegeni. Sonra işte neymiş kitap dünyası gibi gibi gibi. Bu böyle değişiyor gidiyor mesela bakın arkadaşlar. Bir ton e, kitapla alakalı siteler var. İşte bu trikler e, verdiğimiz triklerde üç faktör var arkadaşlar. Ya sanal pazarlardan alacaksınız. Haliyle size bu ucuz gelmeyecek diğer kendi aldığınız aldınız e, fiyatlara kadar ucuz gelmeyecek. Ondan e, emin olabilirsiniz. Çünkü komisyon ödedikleri için haliyle pahalıya geliyor. Ya listelere bakacaksınız, e, beli başlı XYZ sitelerin, listeleme yapan XYZ listelerin e, üzerinden bakacaksınız. Tabii hepsini listelemediği için haliyle anlaşma olduklarını firmaların listelerini listeledikleri için arkadaşlar, orada da tam olarak e, ucuza bulamayacaksınız. Son trick ise arkadaşlar, Google Source ile kendiniz aratmanız. Ya şöyle düşünün. 5 ee, dakikanız almıyor bu olay. Yani Google'da arayıp ilgili firmayı bulup sipariş vermemiz 5 dakikayı bulmuyor. Haliyle de ne oluyor? Siz daha ucuza almış oluyorsunuz arkadaşlar. Sizlerin sormak istediği başka bir şey var mı arkadaşlar? Söyde herkes hoş geldiniz. var mı sormak istediğiniz bir şeyler diyelim. Şimdi şimdi. Tik tak. Bundan sonra aslında bir e, ne yapalım. Google aratma olaylarında arkadaşlar. E, aynı zamanda hem bu bir şeyleri bulmak için ee, örneğin ASB'nin dedim mi arkadaşlar bu ASB'yi yapıştırdığında sadece aratmalara bakmayın aratmalarda ne olur mesela adam diyelim şöyle söyleyeyim özellikle reklam olanlara tıklamayın <gülüyor> size tavsiye etmem çünkü adam reklamlı yukarı çıkıyorsa genelde ee, ya pahalıdır ya kendini e, belli başka seo şey yoktur. Çıkmamıştır. Reklam üzerinde yapar. Asıl olay arkadaşlar fiyattır bizim için. Benim için de, de sizin için de aynı hali hazırdır. Fiyat artı ilgili ürünün rahatlıkla gelmesidir arkadaşlar. Şimdi firmaların e, halihazırda güvenli olup olmadığında e, şikayet var denilen sitede e, tamam belli başka faktörlü olabilir ama o sitede de tam olarak güvenin bir şey değildir haliyle. Yani herkes yazabilir. Haliyle sildiren de oluyabilir. Vesaire vesaire güvenilmez. Siz burada ilgili belli başlı siteleri araştırırsınız. Ve aynı zamanda e, görseller tarafından da araştırma yapın. Neden diyeceksiniz. Mesela ilgili ISBN ile alakalı mesela simyacının. Gördüğünüz gibi görsellerde de. Mesela DNR, kitap seç. E, Alternatif kitap. Mikro kitap, e office kırtasiye gibi gibi gibi gibi yağın aycı gibi bir ton mesela cimri kitap seç yine burada şey yapmış. Sonra görsellerden de rahatlıkla yürüyebilirsiniz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Misal kitap gezegeninden aynı kitap kaç paraymış bir ona bakalım. Misal misal Gelsin bakalım Tiktak 22.50 imiş mesela burada da Fiyatlarımı bu şekil Değişiyor arkadaşlar Olay bu Muhabbet ala bu arkadaşlar Var mı sormak istediğiniz bir şey arkadaşlar Herhangi bir Konuda olabilir arkadaşlar herhangi bir takılan, kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey yoksa arkadaşlar. Yavaştan ben kapatayım. Şimdi, şimdi. Linux arasında tabii ki Jumpman Tabi sorabilirsin ya herhangi bir e, şeyde sorabilirsin yani. Şunu bir sohbet muhabbet yapalım bir de, <gülüyor> düzenleyelim. Şimdi sohbet muhabbet. Şimdi. kategoride geçelim bekliyorum sorunzutik tak sorunuz varsa bekliyorum haberiniz olsun şimdi unity ile oyun geliştiriyorum ama linux'a geçtirebileceğiz stüdyo düzgün çalış çalışıyor mu? Şu an dayanayım, birkaç sıkıntı oldu. Şimdi Visual Studio çalıştıramazsın, Linux'te. Bağlmalı, Windows bağlı var çünkü onun. Visual Studio kodu çalışamasın, öyle söyleyeyim. ASB numarası her üründe geçer olan bir şey miyosa? ASB'n dediğimiz yani barkod numarası aynı zamanda ismi. Her üründe vardır onlar. Yani ASB'n siz barkodu daha doğrusu ürün yoktur. Hani bir e, şey aldığında da örnek veriyorum telefon ya yani da bir ürün aldığında da onun arkasında bir e, barkod numarası vardır. ISP'nin artı eşittir. barkod numarası da aynı şekildedir. Visual Studio kod kullanmadım açıkçası. Linux'te başka sistemler e, parrot kullanıyorum ben. E, C Sharp yazmıyorum Linux'te. Python veyahut da e, java, php, 3 dilden birini yapıyorum. Linux tarzı bir şey yapacaksam ya yani da base script ile işlerimi hallediyorum. Windows tarafında da e, desktop Application'de de Visual Studio 2017 veya 2019 işlemini kullanıyorum. Eğer sistemin güçlüyse 2019 idealdir. Fakat fazla güçlü değilse, e, mesela bazen kasabiliyor. 12 GB verti DR4'te mesela ee, derlerken bazen kasabiliyor 2019 onda söyleyeyim. Var mı başka sormak istediğiniz bir şey? Peki, bekliyorum sorularınızı. Şunun da kategorisini bir değiştiremedim ya. Sohbet var, yok mu ya burada? Tolstoy mu? Ne oluyor? Her neyse. <gülüyor> Bakarız. Şimdi ee, video tekrar izlenme çıkma. Evet. E, video. Tekrar izlemeye açık izleyebilirsiniz. Hüseyin. şimdi daha güvenli olsun Linux'e Ya şimdi güvenlik olayında Linux'e de eklenebiliriz. Öylese, yani eklenmeye gidiyor. Sadece yine ilgili işletim sistemi değiştirdikten sonra güvenlik şeyi yani aynı zaafette Linux'e de çıkıyor. Linux'e de öne koyduğum bir bir scriptle senin root yetkini alır. Eleman misal veriyorum. Sana bir şey yükletir vesaire vesaire. Yani güvenlik muhabbeti e, senin güvenlik şeyine kalmış. Hiçbir zaman %100 güvenlik yoktur. Bunu da bil. Öyle söyleyeyim. Yani Windows'sal bir şeyler yazıyorsan Windows'ta devam et. Böyle başlı şeyleri indirme. Rahatlıkla da güvenliğini alırsın öyle söyleyeyim çok garip şey sanacağım ilk defa bunu evine gibi vazmaskayım. aski alındı derken ya virüs girmiş olabilir vesaire. Ayrıca WinRAR yerine WinRAR mesela ücretli WinZip, sevenzip daha doğrusu tavsiye ederim. eee arşivleme şeyinde. Mesela şu 7 zip var ya, 7 zip'i tavsiye ederim. Bin yar ileri kullanabilirsiniz. Film senin atans inin virus Linux'ta aynı yani sadece Windows'ta e, paranoyak paranoyak olmayın. Just chatting. Eee just chatting oluyor tamam. Kategoride bakalım bir. Şu Ya yani, Paranoyaklık seviyesine gelmesin ya şeyler, güvenliği kişiyi. Güvenliğini aldıktan sonra. Şöyle söyleyeyim. Güvenliğini aldıktan sonra arkadaşlar. Diğer e, kategorileri de rahatlıkla yaparsınız. Acaba anladın mı? Hiçbir şeyin demiyorsunuz zaten. Kafan rahat olur. Niye Linux'e geçiyorsun? Linux'e bir şey yapmıyorsan, yazmıyorsan geçmene gerek yok yani öyle söyleyeyim. Ben mesela iki işletim sistemi kullanıyorum. iki ayrı bilgisayarda. Bir tanesinde full Linux. Öyle söyleyeyim. Bir tanesinde ise Windows. Haliyle Windows'tan ee, proje yaptığım için. Yani olay bu. Anneye. Hocam e, deniz gibi sorun in arada sandım ama size de kapanıyor. Yani virüs kapmasınır. Bir tane antivirüsü, Casparisk ve benzeri ve benzeri bir e, antivirüsü indirip bir taratma yap. Virüs var mıdır? Yok mudur? Ne Ne değildir? Vesaire, vesaire. Oradan bakabilirsin. Yani bir sene çıkabilir kendine. kendine bir yerden kaptmış olabiliyorsun şimdi genel şeyine bakmak lazım nedir ne değildir tam ee, olayı çözmeden da bir şey söyleyemek istemiyorum Jumpman ee, dediğim gibi yüzey ee, studio ile devam edeceksen fazla <gülüyor> Dediğim gibi fazla paranoyak olmaya gerek yok. Linux'ten eğer Linux'e daha şey yapıyorsan Böyle başta araçlarına bakmam lazım. Visual Studio Code ile devam edebilirsin. Diğer türlü Windows'dan devam etmen lazım. Öyle söyleyeyim sana. Gibi gibi gibi. Var mı başka sorular arkadaşlar? Biraz muhabbet edelim. Her türlü soru sorabilirsiniz. Böyle başlı kategoriler hariç. <gülüyor> muhabbet koy koy. Biraz yapalım. <gülüyor> Geceler bizim. Mesela arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bilgisayarınızda mesela. E, Şifreye kaydediyorsunuz ya. Mesela örnek birim Chrome'a kaydettiğiniz şifrenizi. Bilgisayarda şifre olduğunda. Başka birisi tıklayıp mesela açamıyor. Şifreye girmesi lazım. O şifreler bölümüne geldiğinde. Ama şöyle bir e, hataya düşüyor çoğu kişi. Adam hiç uğraşmasın. Örnek birimsin Facebook şifreni alacak değil mi diyelim. Geliyor tarayıcına Facebook giriş yapıyor. Yani Facebook sayfasından açıyor. Haliyle otomatikman senin şifrelerin doldurulmuş oluyor ya. Orada tek inputta şey vardır. E, tip olarak, type olarak password e, vardır arkadaşlar. O passwordü e, kaldırdığında, sildiğinde e, ctrl -E ile öğe -E ile içeri gelip sildiğinde otomatikman şifren açığa çıkar. Öyle söyleyeyim. Haliyle rahatlıkla alınmış olur. Bu Diğer işletim sistemlerinden geçer. Sonra. Windows 10 güncellemesine Olabilir. En son Windows 10 alakalı Ben 8.1 kullandığım için Windows 10 kullanmıyorum. Windows 10 alakalı bir sorunlar mı onlar var diyorlardı. Baya bir güncelleme geldi. Çünkü. Zafiyetleri giderdiler daha doğrusu. Baya baya bir şeyler oldu. muhabbet bu arkadaşlar. Var mı bana sormak istediğiniz bir şey? <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Hüseyin <gülüyor> ne soru al <anlayamadım. gülüyor> Soruyu anlayamadım. Bir daha alabilir miyim? Hüseyin. Buradan hacker olabilir. Ee, virüs olduğu düşünme çünkü şaşırır akşam bla bla bla. sahibinin şeye eklendiğiyse <gülüyor> zafiyet e, şeydir nedir ismi password'ını e, güvensiz yapmıştır. Ondan dolayı eklenmiş olabilir mesela. E şöyle söyleyeyim aynı zamanda e, yakın zamanlarda mesela brute force dediğimiz yöntem var. ilgili siteye leak edilen database'deki kullanıcı adı ve deneme yapılıyor deneme yapılıyor. örnek veriyorum. Ebu Bekir baslama diyor, altına Ebu Bekir 1 2 3 diyor misal veriyorum. Ben yani eğer böyle bir word listler dediğimiz oluşturulan şifreler var arkadaşlar. Ve bunlar baya baya yüksek öyle söyleyeyim. Bunlar üzerine deneme yanılma yapıyor. şifre e, denemiyor mesela. Bazı güvenlik, yani Google Recaption e, e, olmadığı için girişlerde rahatlıkla adamlar takır takır. Genelde api üzerinden yapıyorlar öyle söyleyeyim. Takıl şifreniz deniyor. Haliyle e, %70'i 80'i de e, şifreni değiştirmediği için haliyle de uçuyor. Hesapları bu şekilde hacklenebiliyor öyle söyleyeyim. 60 telefonlarında sarı geldi. 5 de şifre değiştirecek. Öh, o da güzel. <gülüyor> Güvenliğini kontrol ediyorum. Anladım. Yani muhabbet hale o yani. Sizin kia yani. <gülüyor> Eğer güvenliğinizi almadıysanız tıkır tıkır tıkır uçurabilir. Öyle söyleyeyim size. Şu an sesinde bir sorun var mı bu sırada? Şöyle ben de bakayım bir. Herhangi bir sorun yok herhalde. Bakıyoruz. Tamam sonra sesle sorun yok. E en için PC tek ben mi kullanıyorum? Bu e ekranlardan e bir tanesi öyle söyleyeyim. PC sayesinde ben kullanıyorum. Ha bana sor kime soruyorsun ha? Pardon. <gülüyor> ee, yanlış oldu. Elinde eski ne için kullanıyorum? Öğrencilere uzaktan bağlantıyla arkadaşlar. Eee e. öğrencilere yardımcı oluyorum. C# projeler eğitim eğitimler de var aynı zamanda bende eğitim veriyorum. Yazılım kategorisinde C# de Desktop Application temeller ve benzeri. Misal ee, yarın Yeni bir eğitim olacak C# ile alakalı. Yani bu şekil eğitimler veriyorum. E devam ediyoruz yani. Bu en eski de öyle indirdim. <gülüyor> anladım anladım. <gülüyor> geç geliyor uçmadı her şey. Ben her programı kullanırım. Tabii arkadan da zaman zaman da reverse engineer ile ee, şeylerle Varshare falan izleyip bakıyorum. Arda bir canım sıkıldığında. Ne yapıyor, ne ediyor vesaire vesaire. Arkadaşlar Discord kanalımda Buradan ulaşabilirsiniz. Böyle başlı işlemleri buradan e, kodları vesaireyi buradan gösteriyorum. Mesela size şöyle bir kod göstereyim. Hazır e, konu açılmışken. kitap hesabı benim. Gitap.com Slice Ebu Bekir Bastama. Buradan projelerimi de görebilirsiniz benim. Fazlı yok gerçi. Kaç tane varmış? 137 tane projem var. Burada mesela şöyle bir güzel bir kod var. JavaScript ile. Eee, değil, argument execute değil. Cypress miydi bakayım? Şimdi kod ne iş arıyor? <gülüyor> Onu söyleyeceğim size. Bulabilsem kodu. Tik tak tak bu değil. EBS. Şimdi Tıklanan elementler mesela. Güzel bir kodu arkadaşlar. Bunu biraz daha e, geliştirirse. Misal. Ne yapalım biz? Şimdi. Event listener diyor arkadaşlar. Click. Yani bir yere tıklandığında. Sana işlemi yapıyor. Misal. Ben burada dedim ki. Gel de bakayım buraya. Bu kodu aldım. Diyorum ki. Usta. Burada ne yapmış? Console.log'da target'ı konsola e, basıyor arkadaşlar. Ben diyorum ki ilgili elementin nereye tıklarsam oranın textini yazsın bana diyorum ve bunu alert olarak ekrana bassın. Console. değil de ee, target demişiz. Indi textini almışım mesela. Yani text context indi textini almışım zaten. Alert diyelim. Alert ise targetı basalım. Basamadık. Target. Alert. Target. Target'ı bastık arkadaşlar. Ben diyorum ki şunun object element diyor. Object element. Object element. Post vesairesi yapmış. Şimdi buradan diyoruz ki, ee, IntelliX bir de şöyle bir şey koyacağım, debugger. Debugger dediğimiz bir nevi ee, C#'taki ee, mesela breakpoint gibi düşünebilirsiniz. Debugger. Tamam. Geldik. Herhangi bir yere tıklayalım. Herhangi bir yere tıklayalım. Tıklamadan önce bir saniye bekleyeceğim sizleri. Gibi gibi gibi. Şimdi. Şuraya tıkladım. Ama breakpoint gelmedi iki kere. Breakpoint gelmedi. Okey o da güzel. Şimdi console tan yürüyelim. Ama inner text kadar boş değil ise target nokta ulaşamıyoruz. Noktan yürüyelim. Misal burada elementi gördüğümüz üzere burada postla bir şey yapıyormuş. Rest. Diye bir yere. Rest'e daha birden bir şey yolluyor. Vesaire vesaire. Neyse. Burada ne var? İlgili elementi buradan basıyor. Bunu şekillendirip dallanıp dallandırıp uzaklandırabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir yere ilgili tıkladığında mesela eğer Mesela döndürür, Elementleri döndürür, atribütlarını döndürür. Eğer text inputsa, ilgili bir de tipi password ise ne yap? Ilgili textini post et Diye bir kod koyabilir mesela. Biraz böyle değişik değişik şakalar yapılabilir arkadaşlar diyelim. Var mı başka sormak istediğiniz bir şey? Gönderin bakayım. Ne sormak istiyorsunuz? Ben de yavaştan, yavaştan kaçayım arkadaşlar. Herhangi bir sormak istediğiniz başka bir şey yoksa arkadaşlar. Ben de ufaktan ufaktan yol alayım. Anlaşılan. Herhangi bir sormak istediğiniz bir şey yok. Bu yayınlarımız da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere diyelim. Ve aynı zamanda yarın 12.30'du yanlış hatırlamıyorsam. Twitter hesabımlar EbuBikirSTT Nightbot adlı satın Twitter hesabımı takip ederseniz yayınlarımızı, yayınlarımı görebilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda ee, sormak istediğiniz bir şeyler varsa şunlarla alakalı yayın yapabilirsin şunlar vesaire vesaireyle ee, o şekilde de e, yayınlar yapabiliriz arkadaşlar şimdiden söylemiş olayım sorularınızı da beklerim bu yayınımız da bu, yayınımız da bu kadardı arkadaşlar bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere herkese hayırlı günler diliyorum see you later